Bu değerleri sayı doğrusuna koymamız istendi. Gördüğünüz gibi tüm değerlerde mutlak değer işareti de mevcut. Hemen asal sayının ne olduğuna bir bakalım. Mutlak değer, ben şöyle düşünüyorum, aslında iki düşünce yolu var. Bunun hakkında düşünmenin, bunun hakkında çalışmanın ilk yolu, bir değerin sıfırdan uzaklığı nedir demektir. Bu negatif 3'ü şuraya koyalım. Evet, bir sayı doğrusu çiziyorum. Bu bizim cevabımız olacak, sayı doğrusu değil. Bu değerleri sayı doğrusuna koyuyorum. Öncelikle rakamları mutlak değer işaretinin içine koyacağım, daha sonra da çıkaracağım. Böylelikle bu sayı doğrusunda eğer rakam 0 ise negatife gidiyorsak sola doğru hareket edeceğiz. Negatif 1, negatif 2, eksi 3, evet eksi 3 burada bir yerde oluyor. Şuradaki tam olarak eksi 3. Eksi 3'ün mutlak değerini belirleyen şey 0'dan ne kadar uzak olduğumuz. Eksi 3 0'dan ne kadar uzaktır. Bakıyoruz, sıfırdan 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Böylelikle şunu düşünüyorsunuz. Eksi 3'ün mutlak değeri pozitif 3'e eşittir. Bu, mutlak değeri konsept olarak yani kavram olarak incelemenin bir yoludur. Sıfırdan ne kadar uzaklıktasınız? Mutlak değer işaretlerini hesaplamanın kolay yolu ise, eğer kavram kısmı çok umrunuzda değilse Pozitif veya negatif fark etmez, bir rakamın mutlak değeri her zaman pozitif olacaktır. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 olacaktır. Artı 3'ün mutlak değeri yine artı 3 olacaktır. Böylelikle her zaman, mutlak değer işareti içinde olan rakamın pozitif halini elde edeceğiz. Kavram olarak ise, sıfırdan ne kadar uzakta olduğunuzu söylüyorsunuz. Bize sorduklarını yapalım o zaman. Tüm bu değerler, mutlak değer içerisinde. Yani hepsi pozitif olacak. Hepsi 0'dan büyük olacak. Sayı doğru mu? Evet, çizeyim şöyle hemen. Evet, güzel. Bakalım, güzel. Evet, bu 0 ise, bu eksi 1 olacaktır. Ve sonra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, oldu galiba. Evet, ilk değer şuraya. Turuncu ile yapayım. Eksi 3'ün mutlak değeri, biraz önce de anlattığımız gibi 3'tür. Hemen şuraya bir pozitif 3 koyalım. Bu sıradaki değer hemen şuraya koyalım, 7'nin mutlak değeri. Buraya bakarsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. 7 sıfırdan ne kadar uzaktadır? 0'dan 7 birim uzaktadır. Yani 7'nin mutlak değeri 7'ye eşittir. Buradaki deseni görebiliyorsunuz değil mi? Ne Negatifse pozitif oluyor. Pozitifse yine pozitif kalıyor. Yani, bu rakamı hemen şuraya koyalım. 7'nin mutlak değeri yine 7 dedik, evet. Eksi 3'ün mutlak değeri nedir? Artı 3'tür. Evet, 0'ı daha da belirginleştireyim şurada, güzel. Şimdi, 8 eksi 12 mutlak değerine sahibiz. Evet, öncelikle 8 eksi 12 kaçtır, ona bakalım. 8'den 12 çıkartırsanız, geriye ne kalır? Eksi 4 kalır, evet. 8'den 12 çıkarsa, sonuç eksi 4 olur. Evet, bunu sayı doğrusuna yapabilirsiniz. 8'den 8 çıkarsa 0'a gelirsiniz, değil mi? Daha sonra bir tane daha, bir tane daha alırsınız. Eksi 1'de olursunuz ve daha sonra bir tane daha çıkartırsınız. Eksi 3 ve eksi 4, evet. Negatif 4'ün mutlak değerine eşit olacakmış demek ki. Hemen negatif 4'ü koyarsak, evet, 1, 2, 3, negatif 4, evet, hemen buradaymış. Ama eğer mutlak değerini alıyorsak, eksi 4, negatif 4, 0'dan ne kadar uzaklıkta? 4 birim uzakta. Değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet, böylece artı 4'e eşit oldu. Bu rakamları hemen şuraya koyalım, evet. Bu sayı doğrusu, yukarıdaki işlemin cevabı olacaktır. Böylelikle, 8 eksi 12'nin mutlak değeri, eksi 4, evet, oradan da eksi 4'ten de 4 olacaktır da 0'ın mutlak değeri var. Evet, 0, 0'dan ne kadar uzaklıktadır? 0, 0'dan 0 uzaklıktadır. Yani 0'ın mutlak değeri 0'dır. Hemen şuraya koyabiliriz, güzel. Son bir tane kaldı. Evet, hemen uygun bir renk seçelim. 7 eksi 2'nin mutlak değeri. Evet, 7 eksi 2'yi 5 eder. Bu aslında 5'in mutlak değeri demekle aynı şey, değil mi? 5, 0'dan ne kadar uzaktadır? Sadece 5 birim uzaktadır. Evet, neredeyse çok kolay bütün bu işlemler değil mi? Bunu, bunu karışık yapan da budur. Eğer 5 yazacaksam, 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 0'dan 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıktadır. Yani 5'in mutlak değeri 5'tir. Yani kavram olarak, mutlak değer, sadece 0'a olan uzaklık demektir. Ama basit bir şekilde düşünürseniz, negatif bir sayı pozitife dönüşüyor. Pozitif bir sayı ise yine pozitif olarak kalıyor.